Teknoloji ne hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Android kullanıcılarına özel bir içerikle karşınızdayız. Biliyorsunuz Android'de pek çok mod, APK vesaire mevcut. Bunların çoğu Google Play'de listelenmese bile basit bir şekilde indirebiliyoruz ki bu da bence Android'in iOS'e göre en önemli artısı. Son günlerde popüler olan bir mod vardı. Biz de bu modla ilgili bir video çekmek istedik. Bu modun adı Happy Mod arkadaşlar. İsminden de anlaşılabileceği üzere insanı mutlu eden bir içeriğe sahip. Şimdi Android'de ya da Google Play'de biliyorsunuz pek çok uygulama ya ücretli ya da uygulama içerisinden gerçek parayla bir şeyler satın alıyorsunuz bu uygulamalarda. Dolayısıyla her zaman insan para vermek istemeyebiliyor. İşte para vermek istemiyorsanız size göre bir uygulamamız mevcut. Fakat baştan belirtelim bu uygulama telefonunuza zarar verebilir ya da vermeyebilir bunun hakkında bir bilgimiz yok. Çok popüler olduğu için biz sadece takipçilerimize faydalı olsun diye bir video çekmek istedik. Ee, şunu da söyleyelim, online oyunlarda sınırsız para, token vesaire hileleri mevcut bu uygulamanın içerisinde. Ama bunları kullandığınız zaman herhangi bir zarar gelir mi hesabınıza, banlanır mısınız vesaire o konuda da bir bilgimiz yok. Dolayısıyla sonradan demeyin işte benim şu kadar yıllık hesabım vardı sizin yüzünüzden banlandı vesaire demeyin. Fakat şunu söyleyebiliriz, örneğin paralı satılan oyunlar vesaire İndirip rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Hatta biz birazdan parayla satılan bir oyunu indireceğiz GTA Vice City'i. Açacağız telefonumuzda. Bu şekilde uygulamanın nasıl çalıştığını da sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Happy modu indirmeye başlayalım. Fakat öncelikle şunu söylemem lazım. Google Play'de Parayla alınan uygulamaları ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda hiçbir sorun yok. Lakin Bazı uygulamalar çalışmayabiliyor. Zaten e, uygulama içerisine girdiğinizde yani Happy modun içerisine girdiğinizde çalışma oranı yazıyor. Atıyorum %70 diyor. Yani 70 kişi 100 kişi indirdiyse 70'inde çalışmış 30'unda çalışmamış. Böyle bir durumda söz konusu bunu da size baştan belirtmiş olalım. Yani indirdiğiniz her oyun her uygulama çalışacak diye bir kaide kural yok. Bir de şu var. Örneğin hile yaptınız para hilesi vesaire yaptınız arkadaşlar. Güncelleme falan geldiğinde sizin o oyun için yaptığınız modlama geçersiz kalıyor. Bunu da not olarak sizlerle paylaşmış olalım. Bu uygulamayı indirmek için telefonunuzdaki bazı izinleri açmanız lazım. İşte e, Google Play harici kaynaklardan gelen uygulamaların çalışmasına izin ver gibi vesaire. Dediğim gibi Google Play'de olmadığı için bu uygulama ne yapıyoruz arkadaşlar? Google'a hep mod yazıyoruz. Zaten hemen çıkıyor. İlk çıkana tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ben oradan indirdim. Herhangi bir sıkıntı da çıkmadı. En son versiyon diyor. Gördüğünüz gibi en son versiyona tıklıyoruz. Burada indir çıkıyor zaten. İndire tıkladığımız zaman ne yapıyor? Bunu telefonumuza indiriyor. İstiyoruz diyoruz. İndirdi. Aç diyoruz. Yükle diyoruz. Ve gördüğünüz gibi yüklendi. Dediğim gibi telefonunuza indirebilmek için arkadaşlar çeşitli izinleri önceden açmış olmanız gerekli. Bunun için de ayarlar kısmına girerek güvenliğe girin oradan üçüncü parti uygulama yazılımlarına izin veriyorum deyin. Böylece kaynak uygulamaları indirmenize de izin verecektir. Buna izin ver diyoruz. Ve uygulamamız açılıyor. Reklam reklam geliyor arkadaşlar. Bunlar reklam ekranı şu anda. Bu reklam ekranı geçecek. Geçti. Evet. Burası bakın bir ana mağaza gibi. Bildiğiniz Google Play gibi bir mağaza. Ana ekran mağazadan Çevirme bir yapıya sahip. Bakın burada mesela Clash of Clans'in Unlimited Money hilesi var. Aşağılara inelim. Çeşitli oyunlar vesaire var. Bakın mesela GTA Vice City. Normal fiyatı 4.99 dolar diyor. Biz bunu indirmeyi deneyeceğiz birazdan. Onun haricinde neler var diye bir bakalım. Sonra GTA Vice City'yi indirelim. Offline demiş mesela. Bunlar herhalde offline olarak oynanabilen oyunlar. Single player demiş. Bu tarz yapımlar var. Ee, community, community demiş. Buna girelim. Burada arkadaşlar bu arada şunu da belirteyim. Sadece oyun yok. Çeşitli uygulamalar vesaire de var. Yani sadece oyundan ibaret bir durum söz konusu değil. Burası bir mod paylaşım yeri. Yani siz de herhangi bir uygulamayı ya da oyunu modlayarak ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Buraya upload edebiliyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi şimdi şu alt kısmında upload mod var. Oradan ne yapabiliyorsunuz? Hemen modunuzu yükleyebiliyorsunuz. Bakın burada Mario Kart mod var. Burada da muhtemelen yine içinde çeşitli ücretsiz şeyler vardır. Şimdi gelelim oyun indirmeye. Oyun indirme son derece basit arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bilgisayardan vesaire indirdiğinizde APK'yı farklı bir yere kurmanız gerekiyor. İşte APK içerisinde gelen OBB dosyaları oluyor. Onu başka bir yere kopyalamanız gerekiyor vesaire. Şimdi bakın bunun içine girdik arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi çalışma oranı %67 olarak gösteriliyor bize. Burada download, download APK kısmına tıklıyoruz. Sonra diyelim ona. Şimdi uğraşmaya gerek yok. Download dediğimiz zaman zaten oyunu ne yapıyor? İndirmeye başlıyor. Tabi oyunun boyutuna göre indirme süresi de biraz uzayabilir. Evet arkadaşlar oyunumuz inmek üzere %98 %99 ve indi. Şimdi çeşitli işlemler yapıyor. Burada işte OBB dosyasını vesaire bir yerlere kopyalıyor. Tüm indirdiği partları birleştiriyor ve oyunu hazır hale getiriyor. Bakalım oyun bizim telefonumuzda çalışacak mı? Bunu da birazdan göreceğiz. Malum %67 bir çalışma oranı varmış. Bakalım bu %67'nin içerisinde bizim telefonumuzda yer alacak mı? Bu arada telefonun da Koko emiş olduğunu sizlere söyleyelim. Evet şu anda install. Evet ayarlardan şu anda bir izin vermemiz gerekiyor. Hemen iznimizi veriyoruz. İşte önemli uyarı falan filan. Bunu her oyunda yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya da indirdiğiniz her uygulamada yapmanız gerekiyor. Yükle diyoruz. Yükleniyor. Ve 5 dolarlık GTA'yı Uygun bir fiyata, <gülüyor> ücretsiz, bedava olarak yükleyebileceğiz mi? Yani bakalım. Görecek. Taranıyor. Tabii ki bir sorun çıkmayacaktır. Güvenli. Aç diyoruz. Şöyle bir ekran geliyor karşınız arkadaşlar. Burada play demeniz lazım. Play dedikten sonra... Aha. Evet. Rockstar GTA Vice City. Şöyle... Gördüğünüz gibi ekran, oyun vesaire her şey. İşte şöyle play diyelim. Bir start game diyelim. Çalıştığında görelim. New game diyelim. Evet. Liberty City 1986. Gördüğünüz gibi sarabiliyoruz. Millere ve sarabiliyoruz. Sardık. Bizim eleman geldi. Tommy, Tommy Versetti miydi bunun adı? Öyle bir şeydi galiba. bu uh -huh. indi arabadan bu boş duruyor Evet biz buradayız Evet gördüğünüz gibi şu anda Dede dedemi motor vardı ya senin gördüğünüz şu tarafta bir motor. gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunu oynamaya başladık gayet normal bir şekilde oynuyoruz sıkıntı problem söz konusu değil şöyle basalım gaza on motoru sürelim biraz Adama da çatalım. Evet. GTA Series'in en efsane oyunlarından bir tanesi Vice City. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde oynanabiliyor. Evet. Basit bir şekilde indirdik programımızı. Ve kurulumumuzu gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi istediğiniz her türlü uygulamayı, oyunu, hileyi mutlu bir şekilde indirebiliyorsunuz. Şunu tekrardan sedik not olarak hatırlatmak istiyorum arkadaşlar, bu uygulama yasal değil, dolayısıyla hani tüm sorumluluğu vesaire size ait. Biz sadece bu uygulama son dönemde popüler olduğu için takipçilerimize gösterme amaçlı bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. HappyMod'da gördüğünüz gibi çeşitli oyunların modlu şekilleri mevcut, online oyunlarda para ilerileri vesaire var. Ama dediğiniz gibi bu online oyunlarda para ileri yaptığınızda, para ileri modu indirdiğinizde hesabınız banlanabilir vesaire. O zaman demeyin benim hesabım niye banlandı, niye öyle oldu, niye böyle oldu diye. Lakin gördüğünüz gibi hani parayla satılan oyunları da rahat bir şekilde indirip hemen açabiliyorsunuz. Biz örneğin GTA Vice indirdik açtık. 5 dolarlık bir fiyatı varmış. Türkiye mağazasında ne kadar bilmiyorum. Ama rahat bir şekilde indirdik açtık oynadık. Hiçbir ücret vesaire de ödemedik arkadaşlar. Eğer isterseniz size bu uygulamayı indirip bir kurcalayabilirsiniz. Dediğim gibi tüm sorumluluk size aittir. Online oyunlarda ben kullanmanızı şimdilik tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü hesabınızın banlanma riski olabilir. Bu da sizi üzer. Tabi hile yapma yolları yok mu? Var. Çeşitli abi hesaplar açarsınız. Başka atıyorum ailenizdeki birinin telefondan bir hesap açarsınız. Ona para atarsınız, ona saldırırsınız vesaire bir şeyler yapabilirsiniz yani. En farklı yollardan hileleri ne yapabilirsiniz? Biraz daha böyle mübahya yollara. Biraz daha böyle yasal zeminlere oturtabilirsiniz. Bu da tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış diyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.